Selam Koç burcu, Boğa burcu arkadaşlarım. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili koçlar, boğalar. Efendim sizler için şöyle yıllık 2020 yılında sizlerin kaderinde en çok ne meydana gelecek, neyi çok yaşayacaksınız veya ne azınlıkta olacak? Bunlara bakacağım. Doğal taşlarımla bakacağım sevgili arkadaşlarım. Ardından da tarotla bakım yapacağım sizlere. Kaderinizde en çok ne meydana gelecek? Ne çok ne az buna bakacağız. İkili ikili çekiyorum sevgili arkadaşlarım. Önce koç burcu arkadaşımdan başlayacağım. Doğal taşlarımla aynen de doğru çıkıyor sevgili koç ve boğa arkadaşlarım. Daha tabi ki burcu olarak geçmedim. Şimdi geçeceğim. Nereye geçiyorum? Koç burcu arkadaşımdan başlayacağım. Boğa burcu arkadaşımdan çıkacağım. Önce şöyle karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım gayetinde doğal taşlarım. Gördüğünüz gibi rengi ya renk taşlar sadece bir elimle sağ elimle şöyle sizlerin niyetine sevgili Koç Burcu arkadaşlarımın yıllık hayatlarında en çok neler meydana gelecek veya azınlıkta neyi yaşayacaklar Koç Burcu arkadaşlarımın yıllık kaderlerine bakacağım şu anda şöyle yapayım Şengül, oradaki karıştırmadım eminisiniz bir avuç efendim ne geldiyse kaderinize içine görülüyor zaten gördüğünüz gibi sevgili koçlar evet paketimizi şöyle bir bırakalım hmm, evet doğal taşlarımla sevgili koç arkadaşlarımın şöyle toplamasını bir yapalım <gülüyor> benim parmaklar çalışmıyor güzel arkadaşlarım bazen tuhaf hareketler sergileyebiliyorlar kusuruna bakmayın taşlarımın da kusuruna bakmayın benim de çünkü tozla dökebiliyorlar o kadar havalandırıyorum yine dökülüyor sürtünürken toz döküyorlar canlar sevgili koç arkadaşlarımız 2020 yılında hayatlarında en çok neler meydana gelecekmiş şöyle bir bakalım merkeziniz ama güzel güzel sevgili arkadaşlarım güzel derken en azından sizin sağlık güzel iki tane geldi iki tane geldiği için geçersizdir. Tamam. 3'ün 6 geçersiz. 2 tane sağlık taşınız geldi. Yani hastalık taşınız geldiği için çok fazla ah benim Koç burcu arkadaşlarım. Güzel, sağlıklı. Yani kötü hastalıklar vücudunuza uğramayacak ki uğramasın sevgili Koç burcu arkadaşlarım. 2 tane geldi. Sağlık süper olacak sizlerde 2020 yılında. Merkeze sıkıntı var. Çok fazla değil ama günlük sıkıntılarımız günlük aksiliklerimiz hepimizin başında benim de olabiliyor şuradan kalkarken ayağımı takıp düşebiliyorum üşüttüm şu an başım ağrıyor benim ben bu bakımı yaparken bu tür sıkıntılar sevgili arkadaşlarım günlük çoluk çocuk sıkıntılarımız sıkıntınız da çok değil taş olarak da bir tane geldi şuralarda sıkıntı görülüyor onları da anlatacağım sizlere sevgili koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar yıllık olarak yıllık bakıyorum şu anda sizin kaderinize doğal taşlarımla hastalık gelmeyecek gelse de bile geçici olacak sevgili koç burçları sağlıklısınız hadi bakalım zaten her şeyin başı sağlık çok güzel sıkıntılar da çok fazla olmayacak onu geçelim yalnız biraz sizin umutlarda düşüş var bakın sağlığınız aslında yerinde sevgili koçlar 3 tane taş geldi umut taşlarından biraz sizin %30 umudunuz var çoğunluğa bakıldığında %70 kalbinizin bir köşesinde bir kırıklık meydana gelecek ruhen yani umutsuz değil mi karamsar olacağız umutsuz olacağız niçin umutsuz oluyoruz çünkü burada bazı sıkıntılar meydana geliyor burada da bazı şeyler meydana geliyor neymiş bu ikisi? Burası alım, alım dediğim araç alımı, ev alımı. Öztürkçesi gayrimenkul. Şanslar hayatımıza gelecek olan şanslar. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, zaten hayat iki şeye dönüyor derler bizde. Paraya, bir de aşka. Aşkta da sıkıntılar var. Evlilikte sıkıntılar çıktı burada bazı yerlerinde sıkıntılar var. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, bundan dolayı ne yapıyorsunuz? Umutlarınız da sizin bir azalmalar meydana geliyor kırgınlıklar meydana geliyor bakacağım ben şimdi tarotlu onlara bakacağız sevgili arkadaşlarım ama güzel olan şu iki yüzlü taşlarınız dört tanecik geldi az geldi yani iki yüzlü yalancı dolancı sizi sömürecek sizi kandıracak çok fazla insanlar hayatınıza müdahil olmayacaklar azınlıkta geldi bakın belli ki buraya bakıldığında üç yerde sorun var Umutlarınızın kırgın olması yani azalmış umutlarınız azalıyor az umutlu olacaksınız İşte bu yanlış aynı şey benim için de geçerli hiçbir zaman umutlarımızı kırmıyoruz tamam şansınız var şanslar var sadece sizin bu şanslarınıza sevgili arkadaşlarım sizi kıskanabilirler iyi olmanızı istemeyeceklerdir mutlaka ne demişler su uyur düşman uyumaz. Murat taşının içinde bakın yarısı yeşil yarısı karanlık yani karanlık sıkıntı demektir. Merkezinizdeki sıkıntı gibi gölge düşürmek isteyenler miras alacağınız vardır. Bir yerde payınız vardır sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Bununla alakalı kişi hakkınızı vermek istemez. Sahtekarlıklara başvuracaktır. Bunlar sizi karartabilir, içinizi karartabilir. Bir taraf yeşil, Murat Diğer taraf karanlık bir vaziyette. Bazı yerlerde de bu geldi. Ama demek değildir ki hiç merak etmeyin. Şuradaki taşlardan 3 tanesi karanlık. Diğer çoğunluğu yeşiller gayet parlak. Yine siz şanslı geleceksiniz. Bazı yerlerde dediğim gibi sizin muratlarınıza, şanslarınıza, yolunuza çıkacak kısmetlere, köstek olmaya çalışanlar yolunuza çıkacaktır. Akraba komşu dost bildikleriniz arkadaşlarınız bunlara karşı mümkün olduğunca dikkatli olun bu bir İkincisi, iki yüzlüler yine de var yok değil iki yüzlülere de dikkat edin yalancı dolandırıcılara sevgili arkadaşlarım sizin yönünüzü şaşırtacak tiplere de dikkatli olun gördüğünüz gibi gelelim aşk hayatınıza aşk hayatınızda evlilikler sevgili arkadaşlarım evlilikler fena sayılmaz yalnız şöyle yapalım 3 tanesi bakın sorumlu çıktı burada diğerleri temiz yani yüzde 30'u yine sıkıntılı ayrılıklar ya da sizi ömürlük getirmeyecek birliktelikler yanlış seçimler yanlış kişiler yanlış kişileri seçme gibi vaziyetlerle karşılaşma durumlarınız var sevgili koç burcu arkadaşlarım tabii ki buradaki yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar Buradaki yalancı ve dolancı maskeli tipler küçük çaplı merkezimizdeki oluşan sıkıntılar ne yapıyor benim sevgili koç burcu arkadaşımı karamsarlığı itiyor umut taşı 3 tanecik geldi. Yani %30 umudu var kalbinin köşesinde %70 hayata umutsuz gözle bakıyor değil mi işte bunu yapmıyoruz şanslarınız var sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin ben her zaman söylüyorum dört dörtlük yaşantı yok mutlaka bu şanslarımızın içinde 3 tane de olsa bir karanlık bir sıkıntı hayatımızda cereyan edecektir bunu yapan evren evren ne yapıyorsa doğrudur sevgili arkadaşlarım yapacak bir şey yok şükredeceğiz karamsarlığa kapılmayacağız aşk hayatında da dört dörtlük yaşantı yine yok güzel bakın 5 tanesi normal Üç tanesi karanlığa bürünmüş çizgiler, sıkıntılı çizgilerle bezenmiş. Yani %100 Koç burcunun aşk hayatı 2020 yılını tamamlayabilir mi? Mümkün değil. Çünkü herkesin kaderi bir değil. Zaman gelecek, ayrılıklar meydana gelecek. Zaman gelecek, birleşmeler meydana gelecek. Zaman gelecek, hoş, tam aradığınız gibi kısmetler yolunuza çıkacak. Tamam. Hadi bakalım. Bu tür şeyler kaderinizde 2020 yılında sevgili koç burcu arkadaşlarımı bekliyor şimdi bunlar için sizlere ao, bakın yine de yılmamak lazım sürprizli gelecek var burada sevgili koç burçları lütfen umutlarımızı yitirmeyelim öyle küçük aile içi sıkıntılar yok aşk hayatımızda sıkıntılar yok yalancılar dolancılar yok işte şanslarımıza gölge düşüren tipler köklü kuruluş yapmamıza geleceğe sağlam adımlar atmamıza engel olmamalılar umutlarımızı kırmayalım sevgili arkadaşlarım tamam her daim Allah'a karşı evrene karşı umutlu olacağız bakayım bunlar için sizlere tarotum ne öneriyor buyrun gördünüz mü bunlar yok bunlar yok önce merkezden bir başlayalım merkezdeki sıkıntıları nasıl atmanız lazım arayışa geçeceksin sıkıntıları atmak için sevgili koç arayışa geçeceksin tamam arayacaksın çareler arayacaksın aile içi sıkıntılarını atmak için çareler arayacaksın gerekirse ailende eşin annen baban bekar olabilirsin kardeşin veya maddi sıkıntılarınız var da bundan dolayı kavgalı gürültüler var aranızda kırgınlıklar var onlar sana bir şeyler uzatacak uzatmıyorlarsa güzel kardeşlerim siz uzatacaksınız. Sevgi göstereceksin. Kartımız sevgi kartıdır. Sevgili Koç burcu arkadaşım, merkezinizdeki yani özeliniz, evinizdeki sıkıntıları atmak için arayış, çareler arayacaksın. Arayacağın çare nedir? Tek kelime sevgi. Sevgiyle uzatacaksın. Ailene, eşine, çocukların, annen, baban, kardeşin kim olursa olsun evinin içindeki ailen kimse sevgiyle uzatacaksın ki onlar da size sevgi sunsunlar tamam mı güzel kardeşlerim yapmanız gereken buymuş hadi bakalım diğerleri için ne yapmanız lazım şöyle bir bakalım mı sevgili koç burcu arkadaşlarım önce hangisinden başlayalım umutlarınızdan başlayalım nazik ol denge kurmaya çalış gerçekleri kabullen kabullendiğin takdirde İsyan etmediğin takdirde şanslı yere doğru gideceksin der Her ikisi de şanstan söz eder sakın umutlarını kırma mümkün olduğunca hayata karşı olumsuz şeytanlara karşı kötülere karşı nazik olmaya çalış evrene güven gerçekleri kabullen sakın umutsuzluğa kapılma her an her şey olabilir diyor sevgili koç burcu arkadaşlarım umutsuzluğa kapılmıyorsun tamam hadi bakalım şimdi aşk hayatınızdaki sorunlar için sizlere kartım ne öneriyor güven diyor güven işte bu gördün mü ne kadar güzel geldi sevgili koç burçları ne kadar anlamlı geldi şöyle çekeyim ki kartları da rahatlıkla görün bakın ne kadar anlamlı geldi aşk hayatınızdaki sorunlar evliliğinizdeki sorunlar etki altında kalma güvenmeden karşı tarafa inanmadan Karşı tarafın ne olduğunu çözmeden sakın onun peşine takılma, sakın ona sevgili olmayı teklif etme, sakın ona evlilik teklif etme. Önce güven duygusu alacaksın. Bunu yaptığın takdirde kendine güveneceksin, karşındaki kişiye güveneceksin. Ondan sonra aşk hayatında herkes evlenecek diye bir şey yok. Evlenirsiniz veya evlenmezsiniz veya evlilik hayatınızda güven çerçevesinde adım attığın takdirde bu sıkıntıları aşacaksın koç burcu diyor bakın sizi geleceğe getirmeyecek çünkü kartımız başladığı işi tamamlayamamaktan söz eder bakın şu an ben sizin aşk hayatınızdaki çıkan sorunların çaresini anlatmaya çalışıyorum sizi ömürlük getirmeyecek sevgililere kupa uzatma sizi kandıracak sömürecek gözyaşı dökmenize sebebiyet verecek Mutluluk vermeyecek tiplere sakın kupa uzatma uzatan olursa da dur bakalım önce benim sana güvenmem lazım dersen mutluluğu güvenli evliliği bulursun diyor aziz sevgili koç burcu arkadaşım gördün mü işte bu hadi bakalım şimdi iki yüzlülere karşı ne yapmanız lazım yalancı iki yüzlü samimiyetsiz tek kelime işte bu <gülüyor> işte bu yapman gereken bu keskin olacaksın doğru bakalım diyeceksin sen ne ayaksın arkadaş örneğin kızmayın şengüle evini yuvanı seveceksin şeytana veya kara kediye tek kelime yan döneceksin taviz vermeyeceksin İşte bu bu şekil bunlardan kurtulursun diyor sevgili koç burcu arkadaşım <gülüyor> tamam hadi bakalım şimdi geldik sizin şanslarınıza veya alımınız satımınızdaki İstenmeyenlere görüğe düşürmek isteyen karanlığa batırmak isteyenlere karşı ne yapmanız lazım? Bitir, bitireceksin, yenileneceksin, hiç üzülmeyeceksin. Kader hakkın neyse sana bunu sunacak diyor. Bitireceksin, bir şeyleri bitireceksin, yenileneceksin, geçmişi bitirip önüne bakacaksın. Kader hayatında ne varsa sana onu sunacak. Koç burcu diyor. Gördünüz mü bakın? İmparator içinin üstüne daha tanınmaz. Bitireceksin. O insanlarla ilişkini bitireceksin. Önüne bakacaksın. Yenileneceksin. İşte bu diyor. Birlik, beraberlik, mutluluk ondan sonra gelecek. Kaderinizdeki verim size gelecek. İmparator için bir de akıldan söz eder. Sevgili arkadaşlarım. Güçlü aklınızla. Aklınızı kullanarak bu kötülerden. Sizin hayatınızın mutluluğunu istemeyen veya sizin araç almanızı istemiyor, ev almanızı istemiyor, gölge düşürmeye çalışan her kimlerse onları hayatınızdan tamamen bitirip ezip geçip gideceksiniz. Kadersel olarak akılla yapacaksınız bunu. Tamam bunu yaptığınız takdirde mutluluk sizinle, sağlık için ne yapmanız lazımmış? Önce diyor sakın kaybettiğini zannetme. Kendi yönüme çevirmek durumunda kaldım. Sevgili Koç burcu arkadaşım, size doğru çevirebilirim. Kaybettim zannedebilirsin. Kaybetmeyeceksin. Savaştan çıktın. Zafer senin. Değişimler geldi. Çok fazla sağlık sorunun olmayacak. Küçük çaplı sorunların var ise bunu tabii ki doktor yollarında arayacaksın. Şengül sağlık veremez diyor. Gördünüz mü? Sağlık olarak da değişim, canlılık gelecek sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Çok güzel böyle bir kader sizi beklemekte 2020 yılında gerisinde ne diyormuş meleğim coşkuyla atla hiç durma diyor. Hadi bakalım coşkuyla atla gerisi gelecekmiş sevgili koç burcu arkadaşım. Kaderiniz işte bu kaderinizdeki güzellikler sizi bulacak akıllı hareket ettiğiniz takdirde. Tamam hadi bakalım sevgili koç burçları kaderinizde böyle bir ağırlık var. Evet şimdi sevgili boğa arkadaşlarımız güçlü boğalar. Şimdi bu boğa arkadaşlarımız için de yine aynı şekliyle açıklamamızı yapalım. Nerede ne olacak veya nerede ne şekilde davranmaları gerektiğine dair şengül onlara gerekeni bildirecektir. Şöyle bir karıştıralım da sevgili boğalar bizde karıştırmadın demesinler. Şöyle bir avuç aldık bakalım. Şimdi şu iki yüzlüler gelmesi olmaz ama onlarsız hayatımız yok onlar mecburi gelecekler sevgili boğalar onlar bana da geliyor evet şöyle alalım biraz sizlerde aşk hayatında da sıkıntılar var da çok değil ama merak etmeyin Oo, şans var sevgili boğalar şansınız var güzelim Ay çok güzel çok güzel geldi Şöyle yapayım yuvarlak halinde. Çok güzel geldi canlar. Efendim şans taşı geldi. Herkese gelmez bu sevgili boğalar. Yani nedir bu şans taşı? Büyük bir miras. Çok böyle maddi yönü güçlü olan bir kısmet bekarlar için. Veya şans oyunları sayısallar gibi bize onlardan haber verir. Elimize geçecek balıklardan bize haber verir. Herkese gelmez haberiniz olsun. Şanslısınız sevgili boğalar merkezde sıkıntılar az az önce Koçada geldiği gibi tamam iki yüzlüleriniz biraz artışta iki yüzlüler var yalancılar kandırmak isteyenler çünkü şansınız var sevgili arkadaşlarım bu şanstan dolayı hayatınıza dahil olmaya çalışacaklar bu yalancı iki yüzlülere karşı lütfen dikkatli olalım sağlık süper bakın size de iki tane geldi çok fazla ağır hastalıkla mücadele etmeyeceksiniz. 2020 yılı içerisindeki yoğun bakımda yatanlar, onlara ben zaten konuşmuyorum. Onlara Allah şifa versin. Benim gibi olan sevgili boğa arkadaşlarım mevzu şu anda. Bakın burada gelen şans sizin alımınızı artırdı. Gördünüz mü? Yeşil taşlarınız çok fazla geldi sevgili arkadaşlarım. Yeşil taşınız çok fazla geldi. Ne kadar güzel ve bu yeşil taşınızın içinde yine aynı şekliyle yine şans taşı var alımla alakalı şanslar yakalayacaksınız sevgili boğa arkadaşlarım evet alımla ilgili şanslarınız var çok güzel şanslar fırsatlar yakalayacaksınız sevgili boğalar çok fazla da sizin bu alımlarınıza gölge düşüremeyecekler çok az 20 diyebileceğim %20 boğa arkadaşlarımın 20'sinde biraz sıkıntı görülüyor onun dışındakiler aman Allah'ım ev mi alacaksın fırsat yakalayacaksın biraz umutlarınızda tükenme var sizin bazı bu arkadaşlarımın hayır böyle bir şey yok umutlarınızı yitirmeyin sevgili arkadaşlarım ona da bakacağız şimdi onu da zaten tarotum sizlere önerecek ne yapmanız konusunda güzel alımınız çok fazla istediğiniz gibi alacaksınız zaman zaman küçük çaplı sıkıntılarınız meydana gelecek umutlarımızı tüketmeyelim sevgili arkadaşlarım 200'lere karşı dikkatli olalım şansınız var lütfen şanslarınızı görmeye çalışın gelelim aşk hayatınıza aşk hayatınız güzel aşk hayatınızda çok fazla sıkıntı görülmüyor sevgili boğalar 2-4-6 evet %60'ınız evlilikte olsun sevgililikte olsun küslerde barış mutluluğa doğru ilerleme 30'unuzda sıkıntı var Evet, sıkıntılar var. Bu sıkıntılarını nasıl atlatmanız gerektiğini tarotum size gerektiği şekliyle söyleyecektir. Sağlık olarak süper çıktınız. Çok güzel de şanslara sahipsiniz. Haberiniz olsun sevgili bu arkadaşlarım. Mükemmel geldi bakın sizin 2020 yılındaki kaderde şans var. Şans taşı geldi. Şans taşının hemen karşısında alımlar arttı. Sevgili arkadaşlarım aşk hayatınızda fena değil o kadar sıkıntı mutlaka olacaktır olmayacak demiyorum sevgili boğalar bakalım şimdi sizlere kartlarım ne önerecek örneğin her evde olduğu gibi aile içimizde küçük çaplı günlük sıkıntılara karşı ne yapman lazım 2020 yılında evet biraz mücadele etmen lazım diyor aile yuvayı görüyorsunuz değil mi sevgili boğalar mücadele et bir şeyleri ispat etmeye çalış kendini göster bu sıkıntıları niçin biz ailemizin içinde yaratıyoruz ne gerek var bunlara diye kendini ispat et bir şeyleri açığa çıkart aile içindeki pürüzleri temizle mutlu yuvaya kavuş bekarsın evlisin hiç fark etmez anne baba kardeş eş çocuklar evinizdeki yaşadığınız kişiler her ise mutluluğu bu şekilde yakalayacaksın sıkıntıları ispatla mücadeleyle atacaksın diyor duydunuz mu sevgili babalar size öneriyi işte bu şimdi nereden başlayalım sağlıktan başlayalım önümde önce sağlık taşı olduğu için ne yapmanız lazımmış sağlığınız için sağlığınız süper zaten sağlık süper canlar kötü korkunç bir şey yok daha planlı hareket et bu sağlığını kötüye gitmemesi için hani çünkü sağlığınız iyi geldi ki taş geçersiz sevgili boğular canlarım benim güçlü boğularım benim daha planlı programlı hareket et dikkat et sağlığına bozulmaması için dikkat et küçük çaplı sıkıntın sağlık sorunun var mı hemen doktoruna gideceksin planlı programlı hareket edersen başarıyı yakalayacaksın diyor başarıyı yakalayacaksın daha da başarılı olacaksın sağlığınla alakalı diyor ardından da yıldız gibi parlama seni bekliyor hiç merak etme sevgili boğa diyor bakın sizden yanı çevirmeye çalışıyorum kartı şimdi gelelim şans Şans taşınıza bu şanslar elinize geçtiğinde ne yapmanız lazım nasıl hareket etmelisiniz sevgili boğalar işte bu nasıl da birbirini tamamlıyor öyle hemen at gibi atlama diyor ben diyorum bunu tabi ki eline şans oyunlarından bir şey mi geçti yüklü bir miras mı geçti veya yüklü bir kısmet mi geçti bir yerlerden eline bir şey mi geçti sakın öyle hemen atlama bir anda önünü göremez hale gelme bir dinlen bir kafayı çalıştır şöyle bir şeyleri askıya al diyor askıya aldığın takdirde yavaş yavaş pardon yavaş yavaş diyor hedefini belirleyeceksin Hedefini belirlediğinde beklemeye alacaksın bir şeyleri. Sakın diyor bir anda atlarsan eline geçen şansları kaybeder. Kendini yerle bir bulursun diyor. Sevgili bu arkadaşlarıma bakın yine size ne dedi? Arayışa geç. Ne yapman gerektiği konusunda elinize geçen şanslarda acele yok. Askıya al bir şeyleri bir anda atlama elinize bir miktar geçti. Bir yerlerden bir şeyler geçti sevgili boğalar öyle hemen har harman savurma akıllı ol bir şeyleri düşün arayışa geç hedef belirle belirlemezsen fakirleşirsin tekrar geçmişe dönersin diyor ardından işte bu sorumluluk alabilirsin ama nasıl alacaksın? Önce uzlaşmayı yapacaksın bir şeyleri kabulleneceksin ailenle uzlaşacaksın ailenle oturup uzlaşmayı yaptıktan sonra sağlıklı düşündükten sonra gereken sorumluluğu alma hakkına sahipsin. Başka türlü kayıplar seni bekleyebilir diyor sevgili boğa arkadaşlarıma ellerine geçen şanslar karşısında bunları yapmanız gerekiyor muş sevgili boğa arkadaşlarım tamam bazen elimize şanslar geçiyor. O şansları yitirebiliyoruz. Şimdi aşk hayatınızdaki sıkıntılar için sizlere Tarot'um ne öneriyor? Sessize al diyor. Sessiz ol. Fazla konuşma. Amma ve lakin var mı sıkıntılar? Bu sıkıntıları çözmek için arayışa geç diyor. Ara bir şeyler ara. Yoksa hayal kırıklığı yaşarsın. Ama her şey bitmedi diyor. Burada aşk hayatında veya evliliğinde... Sorun yaşayacak olan sevgili boğa arkadaşlarım önde bir şeyler devrilmiş ama ve bakın arkada siz ve karşı partneriniz dimdik ayaktasınız güçlü enerjiyi kendinize çekebilirsiniz tekrar partnerinizi kendinize çekebilirsiniz arayışa geçeceksin ama ne arayışına sıkıntıların altından ben nasıl kalkabilirim bu sorunları nasıl atlatabiliriz arayışı yapacaksın. Her şey bitmedi diyor sıkıntılı olan sevgili boğa arkadaşlarıma bunu yaptığın takdirde doğru yargı yapacaksın. Doğruyu bulacaksın. Ondan sonra paylaşımcı sevgiyi yaşayacaksın diyor. Altında da sürprizi görüyorsunuz değil mi sevgili boğalar? Aynen bu. Doğru yargı yapacaksın. Kavga gürültü etmeyeceksin. Ezip geçmeyeceksin. Kestirip atmayacaksın. Önce bir düşüneceksin. Partnerim mi hatalı, ben mi hatalıyım? Geçmiş hataları değerlendirerek hareket ettiğin takdirde bayram sevinci, ilişkilerde mutluluk, paylaşımcı sevgi, sürprizli gelecek çatı sizleri bekliyormuş sevgili boğa arkadaşlarım. İlişkilerde sorun yaşayacak olan sevgili boğalarımızadır bu mesajımız. Şimdi iki yüzlülerden kurtulmak için ne yapmanız gerekiyormuş sevgili arkadaşlarım? Evet, iki yüzülerden diyor, iyi niyetinle, barışçıl tavrınla onlardan kadersel olarak kurtulabilirmişsin sevgili boğalar. Karşı tarafta size bunu uzatabilir, siz de iyi niyetinizle bunu yaptığınız takdirde bir şeyleri değiştirebilirsiniz diyor bakın. Burada size barışçıl olmayı, hani bu insan kötü, bu insan benim kuyumu kazıyor diyerek kesip atma, kötü tavır takılma tersten vuruş yap diyor onu önce anlamaya çalış ona bir şeyler uzat kadersel olarak diyor bunları yaptığın takdirde iyi niyetle yaklaşırsan onlardan kurtulacaksın zafer senin tah seninmiş sevgili bu arkadaşlarım güzel insanlar bunu da size bırakıyorum İki yüzlülerden yani akılla zekayla onlardan kurtulup geçmişi bitirirsin hiç merak etme diyor gelelim umutlarınızı umutlar bayağı bir düşük çıktı hmm, bir anlı diyor karar aşamasına gelebilirsin umutlar tükendi ya hani bazen kendimizi dipsiz kuyuda hissederiz de bir anda ayağa kalkarız eh yeter be falan deriz böyle bir hale geldiğinizde sakin olun son derece iyi niyetli ol doyumlu ol hiç merak etme evrenden ümidini kesme evren işini bilir diyor sevgili bu arkadaşlarıma umutsuzluğa kapılma sakın, korku içinde hissetme kendini, sen zaten zaferdesin, sen zaten başarıdasın diyor, şansın var, ilişkiler var, e merkezdeki sıkıntıları da atacaksınız, alım gücü de çok fazla geldi sizde sevgili boğalar, sabırla, sabır, kartımız sabır kartıdır, maddi işlerde başarıdan söz eder, doğruculuktan söz eder, korku yok, sabredeceksin, bir şekilde sıkıntılarını atlattıktan sonra tekrar umutlarını yeşerteceksin diyor sevgili bu arkadaşlarıma. İşte bu. Yine tekrar sabır geldi gördünüz mü? Sabredersen sabırla öyle yoluma benim bugün işte eşimle tartıştım akşam kaynanamla tartıştım. İşte ev istedim de olmadı da aşk hayatım kötüydü de yok şöyleydi de bunlar bizi diyor umutsuzluğa kaptırmasın böyle bir şey yok. Sabır edeceksin. Korku yok. Umutlarını yükselt. Sabırlı olacaksın ki sabrın sonundaki sürprizi göreceksin. Sürpriz kartıdır. Hakkın ne alacaksın boğa. Hiç kafayı yorma diyor sevgili boğa arkadaşlarıma. Kaderinizde ki bunlar sevgili arkadaşlarım. Tabii burcum kaderi bu. Ben burada şahsa özel bakmıyorum. Alımlar karşısında ne yapmanız lazımmış. İşte bu ortak nokta anlaşmaları eşinizle anne baba kardeş tabii ki de ortaklarınız onlarla diyor alımlar karşısında çok güzel anlaşmalar yapabilirsiniz ortak nokta anlaşmaları sizi daha da başarıya getirecektir maddi işlerde güzel haberler başarılar demektir çok güzel geldi sevgili boğa arkadaşlarım güzel anlaşmalar alımlarda malum burada satım yok alım var küçük çaplı biraz sıkıntılar da çıktı ama onları da bir şekilde aşacaksınız benim önerdiğim şekilde sevgili bu arkadaşlarım çok güzel ortak nokta anlaşmalarınız var sıkıntıları da örneğin miras sıkıntınız var karşı taraf sizin pay almanızı istemiyor bunlar bizim hayatımızda olan şeyler değil mi sevgili arkadaşlarım ne yapacağız bir şekilde onlarla öyle ya da böyle ortak nokta anlaşması yaparak pay yapacağız bir şeyleri pay etmeye çalışacağız pastadan herkes dilimini alacak sevgili boğalar merak etmeyin başarılı bir şekilde hakkınız neyse size doğru yönünü çevirdi geldi geliyor yüreğindekini söyle diyor yüreğindekini söyle bir yıllık süreçte yüreğinizden geçen neyse onu söyleyin sevgili boğa arkadaşlarım bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşımdakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açar diyor. Tıpkı düşmanlara karşı iki yüzlülere söylemiştim değil mi sevgili arkadaşlarım? İyi niyetli yaklaşın. Bir şeyler uzatmaya çalışın. Bir şeyleri değiştirmeye çalışın. Kadersel olarak da değişecektir. Böyle bir süreç kaderinizde sizlere beklemekte. Evet sevgili Koç ve Boğa arkadaşlarımın 2020 yılı sürecinde hayatlarında kaderlerinde ne ağırlıkta veya ne azınlıkta bunun açılımını tamamladım sevgili arkadaşlarım daha sonra inşallah izleyeceksiniz yüklediğim an itibariyle sizleri seviyorum sevgili arkadaşlarım kapamadan öncesinde oranında yıllıklarını yükledim derken daha da yükleyeceğim toplu 12 çay yüklemesini yaptım sevgili koç ve boğa arkadaşlarım yıllık çay mesajları aşk hayatımıza çay mesajları verdim Buyurun efendim çay kanalıma bekliyorum sizleri. Çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya benim olduğum her yere ben sizleri bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Tekrar yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocamanlı öpüyorum. Hadi bay.